Herkese merhaba arkadaşlar. Teknoloji Okulu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine 3D yazıcıdan bastığım bir üründen bahsetmek istiyorum. Bu sefer biraz eğlencelik bir video çekelim. Dedik neden? Şimdi hep böyle işte bir şeyler yaptık biliyorsunuz. Yazıcımızda bastık. Ee, ne var bizde? Creality'nin CR6S modeli var biliyorsunuz. Bu modelle biz birçok şey bastık ve geçtiğimiz aylarda bu videoları sizlerle paylaşmıştık. Bu videoları çok beğendiniz ve izlediniz. Teşekkür ediyoruz bunun için. Şimdi biraz da dedim ki ben eğlencelik bir şey basalım. Şu anda elimde bir Parça görüyorsunuz böyle bunun aslında ne olduğunu muhtemelen anlayanlar vardır aramızda ama birkaç sene önce bu tarz ürünler çok popüler oldu. Bunun adı stres çarkıydı. Böyle işte Çin'den gelen böyle içinde işte 3-4 tane, 3 tane, 4 tane, 2 tane, 1 tane neyse artık böyle miller olan parçalarla böyle bunu döndürürdük. Biz fıt fıt fıt eğleniyorduk. Şimdi bunu ben Thingiverse'de görünce dedim ki hemen biz bunu basmalıyız. Şimdi açıklamada bir link bırakıyorum. O linkte göreceksiniz. Bu ürünün 3D modeli var. 3D modeli alıyorsunuz ve yazıcınızda basıyorsunuz. Yaklaşık 45 dakika sürüyor. %50 yoğunluktan bahsediyorum. 45 dakika kadar sürüyor. Daha sonra 4 tane. Bu ürün için 4 tane ama isterseniz bir tane de koyabilirsiniz. Size kalmış bir durum. Şöyle böyle görün. Bakın şu şekilde. E, küçük. E, nelere ihtiyacımız var? Bearing diyor, deniyor bunlara İngilizce'de. Rulmanlara ihtiyacımız var. Böyle minik rulmanlar. Bu rulmanları alıyoruz. 8'lik de geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bakın çok basit bir şekilde şöyle içine takıyorsunuz. Şöyle takıldı. Bakın gördüğünüz gibi. Şu an taktık. Bir tanesi hazır. Aslında bir tanesini de böyle kullanabilirsiniz ama ağır olduğu zaman daha rahat dönüyor. O yüzden şunları da takalım. Şöyle taktık. Bakın şimdi. Evet. Üçüncü ve dördüncü. Tabii bunları taktığımız da sadece ağırlık için değil... Buralardan da döndürebiliyorsunuz. Bakın şöyle, şöyle döndürebiliyorsunuz bu şekilde. Ama en güzeli böyle oluyor tabii gördüğünüz gibi. Stres çarkımızı, stresimizi atıyoruz. Bugün yani çok stressiz biliyorsunuz. İşte ekonomik olaylar şunlar, pandemiydi, Covid'di, Omikron'du, şuydu buydu derken çok stressiz ama stresimizi işte böyle küçük bir şeyle atabilirsiniz. Bak ben öneriyorum ben bunu mutlaka basın. Ya da yazıcınız yoksa atıyor diyorsunuz. Rica edin bir arkadaşınızdan, olan bir arkadaşınızdan size bassın. Şunlardan da 8-10 lira şunların tanesi bu rulmanların. 8-10 liradan 4 tane alsanız 40 liraya stresiniz baya azalmış oluyor onu söyleyeyim ben. Çok da güzel bir ürün böyle oynuyorsunuz fıtı fıtı ve yani eğlenceli bir şekilde de basıyorsunuz. Çok da vakit alan bir ürün değil çok da basit bir şey. Sadece bir tane yazıcıya ihtiyacınız var yazıcınız yoksa da bir olan bir arkadaşınızdan rica edebilirsiniz. 4 tane rulman alırsanız böyle oynarsınız arkadaşlar bunu da söyleyelim. Bu arada ilk aldığınızda belki birazcık az dönebilir. Biliyorsunuz bunların bir süreleri de vardır hani 40 saniye, 50 saniye falan diye. Bir zamanla bu artacaktır. Bir de eğer A, yavaş dönüyorsa VD40 ya da böyle silikon süpreler falan var. Onlardan da içine sıkarak bu rumanların daha hızlı ve rahat dönmesini de sağlayabilirsiniz. Bu da benden sizlere bir ipucu olsun. Evet anlatması benden uygulaması sizden arkadaşlar. Bugün 3D yazılımı yaptığımız bu enteresan ürünü size anlatmaya çalıştık. Bu tarz videolar hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Youtube kanalı kanalımızı abone olmayı bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter gibi sosyal ağda takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda hepinizi teknolojokuk.com adresinde de bekliyoruz. Orada çok güzel çeklerimiz var. Ben olsam mutlaka mutlaka her gün sitemizi de ziyaret ederdim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.